Evet arkadaşlar balık burcu erkeği nasıl tavlanır? Balık burcu erkeği beğenirse dünyayı karşısına alacak kadar beğenir. Bu nedenle size yalnızca bu beraberliği ve aşkın tadını çıkarmak kalır. Bu hoşlanmayı elde etmek için birkaç özelliğe sahip olmanız yeterli olur arkadaşlar. Balık erkeği kadında zarafete, zarifliğe, inceliğe çok dikkat eder. Paldır küldür, ulu orta hareket eden kadınlar onlar için kesinlikle uzak durulması gereken kadınlardır. Kadının kültürlü, bilgili, sosyal olanı balık burcu için çok önemlidir. Kendini sürekli geliştiren, araştıran, okuyan ve her kültürler etkinlikte yer alan kadınlar balık erkeklerin gönlünü çok kolay kazanır. Balık erkeğini anlamak çok zor değildir. Özellikle zeki kadınları tercih eder ve bu tarz kadınları daha çekici bulurlar. Kalp boğanı hızlı kurarlar. Birden aşık olduğunu söyleyip ertesi hafta vazgeçtiğini görmeniz mümkün olabilir. Dolayısıyla istikrarı sağlayabilecek kadınlardan hoşlanırlar. Kararsız kalan, iki erkek arasında iker yaşayan kadınlar balık erkekleri tarafından terk edilmeye mahkumdur. Balık burcu olan erkekleri dışarıdan bakıldığında yumuşak huylu, iyi mizajlı, sakin görünürler. Bu özellikleri bayan seçimleri üzerinde de etkili olmaktadır. Otoriter ve cesur kadınlar balık erkeklerinin daha çok ilgisini çekmektedir. Kendilerini kontrol eden, hayatlarının hakimi olan ve her adımda korkusuz atabilen kadından önceliği bulunmaktadır. Balıklar için kadının aşkla aktif olması çok önemlidir. Hem yaşantıda hem beraberlikte hem de sosyal ortamlarda cesur adımlar atabilen kadınlar balıklar için değeri daha çok fazladır. daha fazladır. Balık burcu aramıyorsa siz arayacaksınız. Sormuyorsa siz soracaksınız. İlişkinin kontrolünü elinizde alıp durumu kolaylaştıracaksınız. Bu şekilde onu ilişkiye ikna etmeniz çok daha kolay olur. Daha çok puan kazanırsınız. Balık burcu erkekleri ile ilgili en çok sorulan şey balık erkeği balık kadını ne yapabilir mi sorusu hakta gelir. İki kişinin de aynı burçtan olması bazı sorunları beraberinde getirebilir. Bu uç bir de balık olduğunda işler daha da karmaşık bir hal alabilir. Balık kadının beklentileri yüksek, duygusal ve devamlı ağlama modunda olan bir kadın örneğidir. El üzerinde tutunmak ister ve partnerinin yoğun sevgisi karşısında boğulmasına neden olur. Balık erkeğinin çok duygusal, gözyaşlarına engel olamayan kadınlarla anlaşabilmesi pek mümkün değildir. Merhametli, romantik, duygusal, şefkatli kadınlara önceliği vardır. Ancak bu duygusallık ağlama ve alınma üzerine kurulu değildir. Bunun üzerine kurulu alınmalıdır. Balık erkekleri keyiflerine, alışkanlıklarına düşkün olan erkeklerdir. Her zaman başını alıp gitmek isteyen, özgürlükçü, özgürlüğüne önem veren özel bir karakterleri vardır. Seçtikleri mesleklerde çoğu zaman buna yöneliktir. Çalışmayı çok seferler fakat iş yoluna bayıldıklarını söylemek mümkün değildir. Kadın seçiminde de çalışkanlığına ve partnerinin mesleğine dikkat eden balıklar şikolik bayanlardan uzak kalmayı tercih ederler. Eviyle, eşiyle, ailesiyle, çoluğu çocuğuyla ilgilenmeye fırsat bulamayan, istediği an tatile çıkamayan bayanlar balık erkeklerinin kaçtığı bayanlar kategorisinde yer almaktadır. Öncelikle onu kendine bırakarak, sıkmadan, çekiştirmeden, yaşadığı hayaller alemine girmeden, kendini bir başkası gibi göstermeye çalışmadan, tamamen kendini olarak sadık olan tarafını ona göstererek, ilgiyi ondan esirgemeden, aynı zamanda ilgiyle boğmadan, ona ve hayallerine inanarak balık burcu erkeğini baştan çıkarabilir, gönlünü kazanabilir, orada kendine bir aşk inşa edebilirsiniz arkadaşlar. Balık erkeğinin sadece sevgilisi olmanız yetmez. Onun en iyi arkadaşı olmayı unutmayın. Sevgi dolu ve duyarlı bir iletişiminizin olduğu bu erkekle aşk yaşamanın yolu onun en yakın olmaktan geçer. Balık burcu erkeği doğası gereği jestler yapar ve duygularını duygusal, romantik bir biçimde anlatabilir. Bu romantizm karşısında duygularınızı, hislerinizi net biçimde ona göstermelisiniz. Balık erkekleri eleştirmeyi çok sevmezler. Eleştirilmeyi arkadaşlar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 Seven erkeklerin sosyal ortamda en sık uyguladıkları davranışlardan birisi de normalden çok daha hareketli bir kişilik haline gelmeleridir. İş yerinde veya arkadaş kurumunda hemen yeni şeyler ortaya atarlar. Yeni farklı şeyler aramaktan çekinmezler. Bazen hiç beklenmeyecek büyük bir organizasyonu planlayıp çok güzel yürütebilirler. Aşk onlara büyük bir güven sağladığından kendilerinden fazla başarılara imza atabilirler.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 Mesela arabalarını değiştirebilirler, belli yerlere, derneklere mesela üye olabilirler veya başka bir yerlere. Hatta bazıları işlerini bile değiştirebilir. sağ erkek kadının hoşuna gitmeyeceğini düşündüğü kimi alışkanlıklardan kurtulmak ister. Bunun için çalışır. Eğer bir da bunlardan kurtulmak mümkün değilse erkek çok profesyonel bir biçimde bu kusurları gizlemeye başlar. Kumarbaz ya da alkolik sevgililerin bu kötü alışkanlıklarını, flörtün ilk günlerini çok ustaca saklayabildikleri çok iyi bilinen,